Az önce birisi gaz mı çıkardı? Kıçından osurdu yani yani. Böyle bir şey yaşandı az önce. Geldim ses size. Ba bayağı buradan geçen birisi gaz çıkardı ve sonra şeydi. Aa galiba kıçım kokuyor şu an falan dedi. İnanılmaz. Ben de böyle manzara falan ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle güzel bir yanış şeylere bakıyorum. Kamera şurada hep. Normalde production artık buraya bakıyorum. Merhaba, selam. <gülüyor> Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Sandra'sa. Hoş geldiniz. Ee, geçen video dolu dolu bir e, videoydu, ee, karakterlerimizden nasıl bir anda İspanyolca konuşmaya başladı, ben de bütün e, muazzam İspanyolca bilgimle, e, Portekizce dolu değilim, e, onlara eşlik ettim. Ee, yine buraya bakıyorum. Bak, onlara ettim. Buraya bakacağım artık. Alış, alışmam gerekiyor. Aslında ilk sanat videomuz bu. Bu settingde, bu kamera açısıyla, bu yeni arka planla, yeni değil aslında eski arka plan da. Daha bir geniş açıyla alıyoruz artık. Masanı yerini değiştirdim. Evet. Ee... Ne, ne yapacağız? Ne, ne edeceğiz? Ne yapacaktık Hah, Şunu yapacağım, yapacağım artık her bölümde. Bunu yapmak istiyorum. Ee, yok bu değil. Ne bu? Ee, durum. Oyun durumu. Toplam ilerleme? Hayır. Toplam ilerlenme yüzde 66.31 166'yı geçtik. Oyunun 3'te eksi geride kaldı. Oyunun 3'te eksi geride kaldı. Ee, i̇craat durumu. icraat ne ya? Ee, Katie. Bunlar değil, bunlar değil, bunlar değil. Neyse burada bakacağımız başka bir şey yok. Görev. Dur bakalım. Geçilen görev deneme sayısı 146. Ooo! Tam şeyini açmışız. Kesinlikle bu şey değil yani. Sanki çok bir olaymış gibi bu da burada da bu sayının çıkması sanki muazzam bir başarıymış gibi. 146 kere görev denemişiz ve 98 görev geçmişiz. Bu, bu ne oğlum? %50 mi başarı başarı şeyim benim? %33 mü? Yani %66 mı? %66 oluyor yine herhalde ee, başarı oranım. İnanılmaz. Neyse %66'sını geride bıraktık. Üçte ikisi bitti arkadaşlar. Kaldı üçte bir üçte birlik kısmım kaldı geriye Şimdi el bu motor geçmişken oraya gitmek istemiyorum hadi havalanına gidelim Hadi biraz sırım orada turtun görevlerini yapacağız yanlış hatırlamıyorsam Hadi şöyle bir çöle çıkalım geçen sefer ee, Şehirde takıldık şehirde takıldık lasyontura da takıldık biraz gidip şeyin görevlerini yapalım turtun görevlerini yapalım Evet abıtlarım nasıl yanış yere şey Evet nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? E, Hayattan neler yapıyorsunuz? Hayatta mısınız önce? bir hayatta olduğunuzu bir e, doğrulayalım. Ben çeşitli inler, ciri, cinler, periler, ceriler diyecektim. Ceriler de izlemesin, okey. Aranızda ceri isminde olan abımız varsa özür dilerim. İsimcilik, atcilik yapıyoruz ara sıra böyle. E, ben istemiyorum çeşitli metafiziksel varlıkların bu videoyu izlemesini istemiyorum. Bu video net bir şekilde insanlara yönelik. Ee, o yüzden şimdiden özrümüzü sunarız. Lütfen materyal alemindeki e, maddi alemdeki e, varlıklar izlesin bu video. Onlar da izlesin ama yani. Siz, hepinizi davet ediyorum bu videoyu. izlemeye davet ediyorum. Çok saçma oldu zaten izliyorsunuz. Şu noktada zaten izliyorsunuz. Acayip saçma oldu. Aa şey vardı. Ee, evet. Ee, şerefsizlerin. Birtakım şerefsizlerin Birtakım bütünlüğü bozulmuş Dignity neydi ya? Oğlum Dignity'yi hep unutuyorum ya. Bir takım yozlaşmış görev bilmez, bilinçsiz insanların bir verdiği bir görev vardı C diye. O C C'nin ismi ne ya? Capseraldı C. C Caps diye geçiyor. Sigara da var çünkü. Aa sigara değil lan o. Ben hep o C sigara içiyor sanıyordum ayrı. Polis galiba o. O galiba gerçekten polis sirinde. saçma sapan bir işaret koymuşlar. Ben hep sigara içen bir C'dir o diye düşünüyordum. Muazzam. Oo bir yere doğru gideceksek oraya kesinlikle uçakla gideceğiz. Çok imkansız bir şey değilse. Evet bir motor da buraya koyalım. Dört motorumuz oldu içeride. Bunların hepsini satacağız bir noktada. Neler yapıyorsunuz? Hayat nasıl? İşiniz gücünüz varsa onları nasıl? Söyleyin bakalım okullarınız nasıl? Dersler nasıl gidiyor? Şu an ne? Şu an. İkinci dönem mi bitiyor? Ne bitiyor? Öyle bir şey galiba. Bu, truth olacak galiba burada. Tören yok şu an. Emin değilim. Bakalım. Burada bir şey var mı ya? Burada, burada bir elektrik trafo gibi bir şey var. Buraya boşuna korunmamıştır diye düşünüyorum. Yoksa boşuna mı korunmuş? Boşuna korunmuş abi. Hiçbir şey yok burada. Gerçekten hiçbir şey yok. Sıfır. Sıfır. BOM! Boş şey yani. Şu, acaba uçak gövdelerin içinde bir şeyler var mı? Ondan merak etmedim değil. Ama onun için şey lazım. Onu artık yayınlarda falan şey yaparız. sağa sula gideriz. Boş yaparız. ho bebeğim. Evet. Güçlü CJ. Güçlü Sandras. 8 ile 6 arasında. Aa, saat 8 oluyor zaten. Güzel. Saat 8 oluyor. Azıcık daha bekleyeceğiz. Evet. Daha da anlarsınız. Neler yapıyorsunuz? Böyle bittim. Black Project. Black Project Hello, mi? Oo, oğlum şey mi giriyorum şimdi? Hay bakalım. Ara 69'a giriyoruz. Peace. Carl, bro, buraya baksana şerefsiz diyecek hey, biraz bro, sonra. Isy. Sen nereden biliyorsun kim olduğunu? Sen kimsin nesin ya? Sen yine bir şeyler kullanırsın çeşitli tütün ürünleri kullanmış olabilirsin sen. Neden birden göçtün şimdi ya? Ne oluyor hocam. We pay hocam? Ben Los Santos'ta yetişen siyah bir insanım bro. Yani Founding Fathers beni hiç düşünmemiş bile. Ah be, gizem günleri bunların videolarını hep yapmıştım. Elegance ya bunları ilk yapmaya çalıştığımda ilk böyle bir dokunduğumda şey yaptığımda bir o kadar coşuyordum ki. Çünkü tabi her şeyi bulunca bir heyecanı geçti yani. Ay. İşte bu oyunda yeni yeni şeyler bulamıyoruz artık çünkü her şeyi bulduk. Tek tek küçük küçük şeyler. Oo. Aha. Aha. Aha. Bu sam teknoloji yani bu bazı teknolojiler şu an bu ışıkları bu kadar dız ettiren en önemlisi de kare sınırlayıcısı deniliyor. Of şuna bakıyorsun. Şuna... <gülüyor> hayır onaylanmıyorum. Bu, bu, <gülüyor> bu askeri üstü kesinlikle onaylamıyorum hayır. hayır hayır hayır. Hiç çaktırmıyorsunuz bro. Haritada gerçekten yeriniz belli değil yani şu şekilde. Askerlere nöbet geçirtecekler. Askerler nöbet tutuyor zaten ama nöbet geçirtecekler. O da başka bir şey yani. Evet şu noktada bir kez daha hop. Sen geri git hocam. Hiç görmüyorlar. Hiç kimsenin ruhu duymuyor şu an. O bro, abi aldım silah bak. Bunu istiyorum ben. Buradaki herkes öldüreceğiz. Gizli gizli ilerleyeceğiz. Yılan gibi ilerleyeceğiz. Sırtımızdaki yılan gibi ilerleyeceğiz. Yılan sizi olacağız. Oh oh oh oh oh oh oh hey hey hey hey dostum sen biraz coştun ha. Sen azıcık coşmuş gibisin ha. Buradaki diğer arkadaşlarımızı şey yapacak. Oh sen oradasın ama ama seni önce öldürmek istemiyorum çünkü. Sen buraya geliyor musun? Hey hey hey! Ver bakalım adamana. Tamamen şu an M4'lerin peşindeyim. Of, mis gibi, mis gibi M4'ler. Abi neden ayağa kalkıyorsun? İki geri gidersek M4. İki ileri gidersek bu. Buraya geliyor mu uçuk? Gelecek. Oo oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Yeterince yakın değildik. Oo oh, benim şeye gidiyor. hallettik. İyi ki bana doğru düzgün sıkamıyorlar. Çünkü. Ve de iyi ki. Ne oluyor oğlum neden ya? Kim gördü lan beni? Kimse görmedi beni. Aa. Canım sıkıldı şimdi ya. Kontrol kulübesi kilitlendi. Başka bir yol bulmalısın. Tüküreceğim ha. Geliyorum lan. Aa beni mi gördü az önce? Galiba beni gördü ve oradan şey yapıyor ilerliyor. Aa herkes beni görüyor şu an. Evet, şey yapıyorum kızım. Hocam gel. Madem şey yapıyoruz değil mi? Bari gözümüz kanamasın. Alayım ben onu Oo, Bütün ışıklar üzerimizde şu an Hep bunun hayalini kurmuştum Sen bir kapanabilirsin sanki Aha siz benim üzerime vurun Daha çok vurursunuz Yaptın hocam. Ya, askerler iyi kazanıyor ha. Kim burda lan? Vuruyoruz. Ben buraya ee, Black Project'i falan çalmak için gelmedim. Jetpack çalmak için gelmedim. Buraya gelişimin tek bir açıklaması var. M4 mermileri toplamak. Olmuyor yetmiyor. Menzil yetmiyor. Selam bro. Öl bro. Bro ölür müsün? Mermini toplayacağım. Hızlı olmamız lazım. M4'le çabuk şey oluyor. Alayım onu. Teşekkürler. Ne kadar oldu? Of. Kar yapıyoruz şu an. Çok sağlam kar yapıyoruz. Olmadı. Öldün bro, çık. Hepiniz ölüyorsunuz. oh M4 mermileri alınıyor. Şu an o kadar mutluyum ki. Önce biz seni hallederim. Gel bakalım sen buraya. Sık sık sık sık sık. Hop düştüm. Stealth gidebilirdim. Açıkçası çok yavaş sürerdi. Bir de zaten... Çok az vermemesi vardı. Hocam selam. Neyce diyor dışarıdan ses geliyor. Neyce diyor? Hiçbir fikrim yok. Sen merhaba. Alayım ben onları. Teşekkürler. Amerikan ordusu. Baylar bayanlar. Ya işte içeride uzaylıları tutarsanız böyle olur abi. Ne, ne olacak yani? Ne olacağını düşünmüştünüz. Sen bir... Dünyadan haberin yok. Başka birisi de kalmadı galiba. Bütün bölüğü temizledik. Gidelim. CJ, koşsan CJ. Koşabilirsin dostum. Senin bu şeyin var. Buraya motorla girebiliyormuşuz normalde. Kırarak içeri gir. Kırabiliyor muyum? Olmuyor. Mesela bununla kırabiliyor muyum acaba? Ya çok komik ya. İçeri bu şekilde girmemiz. Canım okey. O yüzden sıkıntı yok. Yanlış taraf. Kara projeyi bulmak için a 69un geliştirme laboratuvarını ara. Alanda birçok asker nöbetçi olarak görev alıyor. Anladım. Teşekkürler. A anladım. Tamam. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Kontrol arasında engel olabilecek bazı harici savunmaları kapatabilirsin. O o füzeleri böyle mi kapatıyoruz? Siyahi birisi girdi içeriye dostum, çabuk onu vurun. Ne yapmak için girmiş? Bilmiyoruz ama siyahi, o yüzden vurun. Bu kim? Kim o skan ya? Gel sen buraya. Ne kadar o? O azmış, az verdiler ya. O kadar umurumlu değil ki dünya şu an. Tamam, senin almaya geleceğiz şimdi. Ben bir gidip şey yapacağım. Şu an burada koşamıyorum. Uzaylı teknolojisi buna yarıyor işte. Koşturmuyorlar, izin vermiyorlar. Oh, onu da aldım. Eey, sakin ol Saka. Bak şu an şey diyor. Uza, ee, Analiz bölümündeki ee, uzaylı örneğini... Uzaylı dokusu örneğini oraya bırakın gelip alabilir mi acaba? Orada birisi olacak sağ tarafta. Aa! Diye gitti. Burada neler var acaba? Merhaba hocam. Öldürmüş bulundum gerçekten. San bölgesi kapatıldı. Ha, ok, buradan yapıyormuşuz ya. Artık şeyler peşimize koşma. Şeydi az önce <gülüyor> uzaylı teknolojisini çalan personel sonraki ee, takılmaca katılmayacak dedi. Okey, şimdi buraya nasıl şey yapıyorduk? Yok buradan geliyoruz bir yol daha var. Sice acıktı ya, inanamıyorum Sice acıktı. Görevi yaparken acıktı ya. İçeride şunu da yapabiliyoruz yani bunun için şey yaptılar. Şuna bilip Tag buymuş mesela. İçeride de tekerlerimizi konuşturtmayız, konuşturtmadık demeyiz yani. Bunu yapmak istedim sadece. Tamamen keyif. Of şu an çok. <gülüyor> Hop, buradan Gordon Freeman'a selam çakıyoruz. Selam hocam. O basit bir fizik eğitimi almadınız mı yani? Bakalım, azıcık daha bakalım neler var. Bilgisayarlar var. Biraz incelemek istiyorum içeriği. İşte bunlar hep otopsisi. masası. Şu Gordon Freeman'ın... ...şeyi, otoritesi. Buradan gidecek başka bir yer yok aynı yer. Azıcık incelemek istedim böyle azıcık keşif yapmak istedim. Küçük küçük keşifler ama zaten her yeri keşif etmişiz. O yüzden... O Kapı kilitli açmak için kart gerekecek. kart Al, al dedi. Ka kartımı al git dedi. Tamam hocam. Seni, seni sevdim. Kartını bıraktın. Bana hiç zorluk çıkarmadın. Havalandırım üstünün zemininde. Herkes şey ediyor. Ee, uçuş yerine. M4 yeteneğimiz artıyor. Güzel güzel. Bu doğru yetenek işte. O M4 Kaçarsa oradan çok üzülürüm biliyor musun? Bak bir tane M4 kaçmış mesela. Sen bana vuramazsın hocam. M4'leri toplaya toplaya gideceğiz. Bizi durduramazsınız. Durduruyorlar şu an. Canım azaldı. Canım çok az şu an. Durduruyorlar baya baya. Can olsa var. aha. Hayırdır onu alma, onu alma. Parayı al, parayı al, parayı al. Oh. İki, iki dolar aldım gerçekten. 5-10 dolar toplamak için şunu erteledim. Turtun istediği şeyi bulun, jetpack yükselerek dışarı çık. Oh be artık jetpack'imiz var! Artık istediğimiz gibi jetpack şey yapabileceğiz, okey. Hmm. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, boşver, sal. Görüşürüz hocam! Görüşürüz! Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye sizlere. Oh! Yaptık. Azıcık canımız kaldı ama yaptık. Buradan Petrit almak için buraya gelebiliriz. Jetpack'teyken tek elle kullanabilen bir silahla test edebilirsin, okey. Mis gibi Bakın cinsel gücümüz artmış. Bilmiyorum neden. Belki askeri bir üste girmek CJ'yi biraz heyecanlandırmıştır ya belki uzaylı olayları mı heyecanlandırdı bilmiyorum. Belki uçuyordur şu an onun için. Aa aşağıda küçük bir bot varmış. Bak onu yine hatırlamışız da diyorum bilmiyorum. Olabilir Sanırsam artık o kadar fazla kapsamlı ve detaylı bilgiye sahibim ki bu oyun hakkında. Neyi biliyordum, neyi yeni hatırlamaya başladım, neyi unuttum hiç bilmiyorum yani net bir şekilde bildiğim bu. Neyi unutup neyi hatırladığımı bilmiyorum. Oğlum yine mi buraya geldik? Siz burayla işiniz ne? Ee, bir kere ben burayı patlatmıştım Turtu Buradayken patlatmıştım neler olacağını bilmek için, öğrenmek için ve baga girmişti. Bunu bir ara size göstereceğim. Ayrı bir save alayım bunun için ve bunu bir ara size göstereyim. Oh, hey, here you go. You better stash you somewhere fast. Far out. Have a nice trip, dude. Hey, wait. A bu son cümleyi o kadar sık duydum ki, luva girdiği için gidip sevleyelim şimdi. Artık motorlardan düşmemek müthiş bir artık. Mesela bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Burası ne yani? Burası ne burayı, burayı araştırmalarında şey yapmıştım. Tierra Roba değil. Dur. Bu tam Bonkanti hay Arcodales'ti. Şurası mı Arcodales'ti? Neyse. Vale ocultoal oluyor mesela. O, o onun ismi ne? Ay, bütün bu Gizem avcısı olan damarlarım kaşınıyor. Ne ne demekse bu artık? Damarlarım kaşınıyor. Bak damarlarım kaşınıyor. Olay bak. Nasıl bir dürtüyse artık. Kimliğim kaşınıyor, o kimliğim kaşınıyor diyor. Onu demeye çalışıyorum. Yüzde yüz bitirince yine gireceğiz. Yeni bir şeyler yapmaya çalışacağım ama bilmiyorum. Belki eski eskilerini denirim. Bir yeniden yeniden şey yaparız. Aa bunu daha gelmedi mi? İstersen kamyon getir, araya söküyorum. Anladım hocam. Allah Allah. Kim bu ya? Yine bu saatte kim arıyor ya? Alo. 5 hey, ya ne dedi hocam ya? Kime aradıysanız kötü çıkıyor ya. Bir daha bir daha kataline vakası yaşamak istemiyorum. Skansya. Ee. Şimdi bakalım beş tanesi içeride. Acaba beş tanesinden fazlasını kaldırıyor mu bu burada? Ben burada bir şey denemek istiyorum hazır buradayken. Aa yanlış yere söyledim. okey oraya sevleme. Nereye sevle? Buraya sevle. Çünkü bir daha seviyor. Aşağıya seviyorlar. Bundan sonra aşağıya seviyeceğiz. Çünkü yukarıyı başka şey için kullanacağım ben. Doğru. Ben onu şey yapmışken şuradan yeni. Şurayı açıp bir yukarı seviyeyim. Çünkü ıı aa bunu tam şeyde başlatacak. Neyse tamam. Yapalım. Hemen aradan çıkaralım da. Ha okey. Buraya seviyeceğim şimdi. Güzel. Şimdi aşağıdan yeniden açalım. Tamam. Iı şuradan devam edelim. Çünkü o şeyi size göstermek istiyorum. O loop'u nedense takıntı oldu ama ilginç bir loop yani. Ee, okey. Şimdi şöyle yapacağız. Bir deneme yapacağız. Aa bakın şey gidiyor. Her ee, ya 5 araç olduğu zaman 5'incisi gidiyor artık. Okey. Şimdi hatırladığım kadarıyla Wow, epic bir andı. Yolun üzerine atladık, arabaların üzerine atladık. Hatırladığım kadarıyla Hayır, hayır, hayır, hayır, Oh! Oh! Ee, şey bir Patriot istiyordu. Burada değil mi ya Patriot? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Yüklenmiş olması gerekmiyor mu burada? Bir bakalım burada değilse baştan kaydı açarız. Sıkıntı değil. Buradan giriliyor mu? Girdi evet. Evet orada. Evet orada. Okey. Okey. Okey. Hızlı olacağız çok hızlı olacağız. Ay. Hocam çok hızlı olacağız. Patrit aldık. Evet Easter limana götürebileceğimi biliyorum. Hahaha <gülüyor> askeriyeden <gülüyor> araç çaldık. <gülüyor> Neden kaçak bir şekilde ithal edebilmek için, ihraç edebilmek için. İhracat için kaçak icra, ihracat için araç çaldık. Ordudan. Eee hey dostum. Yine mi dört yıldız oldu? Neden yine dört yıldız oldu? Çılgın akrobasi bunu sağlık. Hiç sıkıntı değil. Ben sadece garaja koyup evime girmek istiyorum. Okey. Aç aç aç aç. Aç. Aç şurayı. Vurmayın lan. Oho. Yaptık galiba ha, 3 dakikada yaptık oh, bütün hırsızlığı Girin lan! Hocam Uyuyum selam Siz buraya binecek misiniz bu aracı? Yoksa içeri mi gireceksiniz? İçeri Ne yapıyor? Na napıyordu? Na ya istediğim o değildi benim. Ama şuydu. Madem burada bir araç daha var. Hazır da burada bir polis aracı var. Bak ikiden polis aracı var. Nedir? Elimizin altında bir polis aracı olmasın. Ne yapacağımızı bilmiyorum bu araçta ama garajda dursun bir tanesi, değil mi? Ne olur ne olmaz. Belki daha sonra yayında yine hırsız kovalamak isteriz. hiç hali orada mısın? Yok gitmiş. Bir noktada sıkılmış tabii. Bir dakika. Sen bir gitsene ya buradan. Hocam sen bir gitsene. ha. Oh oh oh gidiyor. Arkan ittiriyoruz. Hayır CJ. Hayır hayır hayır hayır. Ulan çarptık oraya ya. Ha evet yaptık. Bunu götürüyoruz. Hadi bakalım. Easter Basin limanına götürüyoruz. Para kazanacağız. Ordu'dan çaldığımız aracı San Fierro'nun limanında satacağız. Çünkü hayat böyle güzel bize. Biz şimdi en hızlı nasıl gideriz? Şu yukarıdaki yoldan gibi görünüyor en hızlı. Yok yukarıdaki yol bayağı aslında şey döndürüyor ya. Şuradan aşağıya inip şu köprüden mi geçsek? Karşıya geçelim bir önce. Önce bir karşıya geçelim. Etapıplarım sizinde oldu mu? Ordudan veya devletten çaldığınız araçları ee, kaçak olarak sattığınız yerler oldu mu? Böyle deneyimleriniz var mı? Nasıl yapıldığını bize de anlatamıyor musunuz? <gülüyor> bize de bir gösterin. <gülüyor> Sıkıntılı zamanlar. <gülüyor> Yok aman aman. Aman. Aman. Valle occultado. O büyük ihtimalle şey demek okült vadisi veya gizem vadisi gibi bir anlamı var galiba. Güzel en azından bir, bir aracı daha şeyden çizmiş olacağız, listelerden çizmiş olacağız. Ee, yayında bize daha az e, şey olacak. Tabi 30 tane araç var biz bunların sadece 4'ünü e, halletmiş olacağız bu şekilde ama. Ben doğru yedim ya. Tamam aşağı inecektik zaten evet doğru gidiyorum. ...gördüğüm kadar, aa oğlum San Fiyaro görünüyor buradan ya. Harika bir şey ya. ya Kıbrıs'tan şeyi görmek gibi... E, ...Türkiye'deki dağları görebilmek gibi. Bunu yapabiliyorsunuz. Kıbrıs'ın... Yani, ...kuzey kıyılarında, sarın birazcık daha karpaza olan kıyılarında, yani biraz daha kuzeydoğusunda kalan kıyılarda... E, ...açık bir günde... E, ...Toros Dağları'nı görebiliyorsunuz. O da ilginç oluyor çünkü ne bileyim bambaşka bir yer. Yani, hoş bir olay, ilginç bir olay. Böylece paylaştım. Çünkü buradan çölden köyün, çölün, hiçliğin ortasından San Fioro gibi güzel bir şehri görebilmek içinde benim güzel duygular uyandırdı. İşte bu çok hoşuma gidiyor ya. Ve şey ilginç mesela yani acaba Sanres Definitive Edition şeyi verebilecek mi? Bu deneyimi verebilecek mi? Oo, wow bro, Sıkmayın bana! Askeri araç ulan bu! Askerim, orduyum ben! Sıkmayacaksınız bana. Ya mesela şu çok ilginç. Ayran çarpmayın şerefsizler. Neyse boyatacaz şeyi. Şunu göstermek istiyorum ben. İlginç. Oğlum bir yeter be. Bakın burada şey bir yer var. Bunun sonunda da bot var. Burada bir iskele var. Gerçekten bir iskele inşa etmişler. Şu yapının sonunda büyük bir ihtimal iskeleyi her kim kullan şeyi her kullanıyorsa iskeleyi. İskelenin yanında küçük bir yapı ev inşa etmiş. Orada bir su kulesi inşa etmiş. Ama ikisi de yok artık. İskele kalmış geliyor bir tek. Mesela bu güzel bir detay. İlginç bir detay. Ha keşke birazcık daha doldursalarmış. Herhalde zamanları olsaydı biraz daha doldururlardı diye düşünüyorum. Definitive Edition aksine. Böyle. Bu yapıda benim çok hoşuma gidiyor şey yapısı. Eee... Genelde o follow da bu çok yapılıyor. Sunraster'a da çok yapılıyor. GTA'larda yapılıyor. Bazı görevler ekstra koydukları belli olan görevler bu yan işler olabilir, task'lar olabilir, challenge'lar olabilir. Yan görevler. Yani %100 bitirmek için gerekli şeyler. Genelde bir yazı ile açıklanıyor sadece. Veya telefon geliyor. Çünkü ona ekstra animasyon yapmıyorlar. Zamanları veya kaynakları yok veya bütçeleri yok. Bir şekilde bir kısıtlama var orada. Ama ee, mesela bir telefon gelmesi bir şey değil çünkü aslında telefon sizce'nin telefonu açma animasyonu falan onun şeyler hazır oluyor zaten yapmış oluyorlar hala arkamdan gelmiş şerefsiz bu buradan gelmesin bro boşuna şey yapma buradan devamı yok senin için ha buraya gelmişken bunları da toplayabilirim ben aslında. Buradan bir şey yapıyorum çünkü şuradan 100 dolar ödeyeceğiz. Burayı temizleyeceğiz. Ben burayı yapmış mıydım? Bu arada birisi yorumlara yazabilir ya Ben bu yarışı yapmış mıydım? Yarışı yaptıysam... San... Ee, bir bakayım ben her türlü. Ya. Ben her türlü unutuyorum. Hepsini yaptım galiba. Aa yok yapmamışım bunların bir kısmını ben. E, yapalım buradayken yapalım. En iyi süre, en iyi sonuç yok bak. Bir kısmında yok. Bunda var. Go Go Kart, Bandito, 4 Bike Danger yok. Country Endurance yok. San Fierro Hills yok. San Fierro Fast Lane yok. Tamam, bunları yapacağız. Şunu bir bugün yapalım bunları. Aslında aklıma başka şeyler vardı ama bunları bugün yapalım. East Liman'a götürebileceğimi biliyorum. Bir dakika, bir dakika. Bunu bir şey yapmak gerekiyor. Bugün hemen şurada sevileyip halledelim. Sonra paralarımızı toplayalım. Yani paraları özellikle toplamaya gerek yok. Burada yarıştan kazanacağımız para baya fazla. Şuradan 2.000 kazanacağız en fazla. O yüzden çökte bir şey değil ama rastladığımız şeyleri toplarız. Bundan aslında biraz kazanacağız. Biz 8.000 en az kazanırız herhalde. Hoş 8.000'den fazla kazanalım lütfen ya. Bu askeriyeden araç çaldık ya. yani yeniçerilerden çeden yeniçerilerdeki gemi kullanmıyorlar. Osmanlı doğmadan gemi, gemi çalıyorsun falan. Satmak için çalıyorsun yani gemiyi bile kullanmak için de değil. Öyle bir şey. Ha, şimdi dur ha. Şöyle bir şey yapabiliyoruz dediniz. Onu yapacağız artık. Dur bakalım. Bir şey de olacak mı? Yes yaptık. Evet yaptık. Ama kapılar zarar görmüştü. Az şey yapacak verecek bana şimdi. 309, 1960, 40 dolar kırmış sadece. Güzel. Böylece ee, neydi? E, ne şey yaptık? Petriyeti de getirmiş olduk. Yani şeyden getirdiğimiz petriyet. Bakın bugün Cuma ama Cuma ne var? Justin. getirdik mesela? Sanchez. Pazar. Club Buffalo. Pazar. Perennial ne be? Camper, 20.800, Salı, Jester Patriot, aa Patriot'i de var artık. Askeriye aracını şey, satın alabiliyoruz kaçak olarak. Ben casusluk yapıyorum şu an abi, vatana ihanet falan yaptım ben şu an benim. Yani Serdar söz değil de, CJ olarak. <gülüyor> Öyle bir kişi değilim lütfen. Böyle şeyler yaşamak istemiyorum o yüzden. Ha, bakalım. Şimdi gidip yarışları... aha. aha. Abi bunları yaptık zaten biz. Biz bu yollardan geçtik biz neler neler yaptık buradan geçemeyeceğimi biliyorsun zaten Serdar. Bu yoldan da daha önce geçtin o yüzden. Giyip çabucak seviyelim çünkü biraz korkuyorum böyle her an bir şey olabilir diye. Benim buradaki garajımda neler vardı acaba? Bir takım güzel arabalar olduğunu hatırlıyorum. Bir bakayım garajdanlar vardı. Bunu koymayacağım da. Aaa evet. Motor. Dönerken o motorla döneriz. Keyifli olur. 261 bine çıktık ha. Şimdi daha da çıkacağız. Bari bu parayı harcayalım bir yerlerde de şey olsun. Seni alayım mesela. 2000 dolar. 2010 dolar. Muazzam. 2.10 doları o şekilde aldık. Aa buradan da çıkabiliyormuşuz güzel. Ama limuzin neden ya? Ben güzel bir iş adamıyım bu yüzden mi? Sanfieri feslene, hadi bakalım. Git. Soft dışı bıraktık seni, güzel. Wo bunlar acımıyorlar ha. Sen saft kaldın. Bu çok traditional takılıyorsunuz, bu çok geleneksel yolları tercih ediyorsunuz. Ben yol olmayan yerleri tercih ed ediyorum, o kadar sıradışıyım falan böyle standart bir halde Starbucks şey bulsun. Ben o kadar normal bir insandım değilim ha. Şey gibi bu, ben bildiğin kızlardan değilim ve ben bildiğin erkeklerden değilim. Erkekler kötü tütü, tü tü falan. Bu muhabbetleri daldık bu videolarda. Bunu da gördünüz, kanalda bu, bunu da görmüş oldunuz yani. Evet, teşekküre gerek yok. Ben ütevazı bir insan olarak sadece içerik üretiyorum sizlere. Starbucks muhabbetleriyle. Hayatın vazgeçilmez bir parçası. Oğlum, yahu! Geliyorlar mı? Gelmiyorlar herhalde. O bebeğim! Sen nereden çıktın öyle ya? Ahahahaa! Şerefsiz seni! <gülüyor> Oğlum çok keyifli ya! Şunu <gülüyor> yap- AHA! Hayır! Bro şu an seninle yarışamam bro birinci var birinciyle yarışmam lazım. Polis lütfen şey yapma. Bitirmem gereken dışı bir yarış var. Lütfen işimi bölmezsen sevinirim yani bazılarımız ciddi işler yapıyor. Aa kaybettim. Aa a aa, aa çir, çirkeflik. Yapılana bak. Ben de sağa sola dönüyorum ama böyle heyecan. şeyden. Oho! okey. Okey, bu sefer hata yapmayak. Bu sefer halledeceğiz. Bu sefer halledeceğiz. Wohoo! Taksi sen nasıl dönüyorsun öyle taksi? Benim gibi bir şoförlük yapmayın hadi yani bu kadar özenti olmayın abi. Azıcık taksilik yaptım. Herkes benim gibi sürmeye başlamış. Olay bu değil yani. Of oh, oh be 10 bin dolar. Yaptık. Devam. Bakalım neler var başka. Hallettik. San Fioro Hills. Oo hadi bakalım. Burada yap bak klas yarışlara, dağda yarış. Oo. Al şey azıcık dikkatli gidin be diyor bayrağı bıraktıktan sonra inanılmaz. Yasalışı yarışı yarışı başlattıktan sonra, Wow çirkeflik yapılıyor şu an. Fair, fair play, hani fair play, hani fair play, fair yarış. Bro, yollara bağlı kalın bro. Bağlı olmanız gereken şey yollar değil, tekerlekleriniz. Tekere kuvvet, tekere. Wow, taksis, sen yani çalışıyorsun? Azıcık laf ettik diye hemen... Burada yasa dışı yarış yapıyorum. Ve tekerleklerimle cinayet işlemekten çekinmem lütfen. Ben yarış yapmayı seviyormuşum. Ben, onu fark ettim şu an. Okey. Duruyoruz, orada duruyoruz. Soğa döneceğiz, anlaşıldı. Buraya mı döneceğiz? Okey. Ya ölüme atılan insanlarla bana engel olunmaya çalışılıyor şu an. Polis memur bey! Hayır! Ohooo! Okey! Kanun güçleri, taksiciler, yol atılan insanlar dört bir yandan önüme geçmeye çalışıyorlar. Bana engel olmaya çalışıyorlar. Hoş bir oyun kavramının dediğinin tanımı bu zaten. Sana engel konulmaya çalışılır da. Yani şu an toplumun her bir yönü bana şey yapmaya çalışıyor. Çünkü benim başarımı kıskanıyorlar. Çünkü bu yarışı kazanabilirim ve bundan korkuluyor şu an. Korkuyorlar. Çok korkuyorlar. Çünkü bu yarışı kazanırsam 10 bin dolar alacağım. ve daha fazlasını. Hoş belki korkmuyorlardır o dolarlar kendileri istiyorlardır bilmiyorum şu an. Okay. Aa, güzel buraya kadar gelmişsek aslında yarışın çok ciddi bir kısmını geride bıraktık. Harita üzerinden gördüğümüz kadarıyla arabayı da haşet ettim. O yüzden hey he he he he. Nasıl manevralar onlar? Sen normal manevra yapıyorsun ama sen önüme çıkmışsın. am neye gidiyoruz ya? ya? peşinde hiçbir yarışçı bir şey görmüyorum ama... Bu durumu daha önce de yaşadık ve hoş şeyler olmadı. Şimdi bir yarışçı görmemem peşimde bir yarışçı olmadığı anlamına gelmez. Belki polisi çarpmışlardır. Nereden gidiyoruz? oo yanlış hareket yaptım. Ben yanlış hareket yaptım. İmloot. <gülüyor> Ama kurtardık. Okay kurtardık. Ho ho ho ho ho Bu ne be? İlginç bir yarış gerçekten. Yarışın büyük kısmı tepeleri nasıl aşacağımızı düşünmekle geçiyor. Arabam paşet oluyor şu an ama yapacağımıza inanıyorum. Tek yapmamız gereken inanmak. Tek yapmamız gereken benim tekerlerime inanmam. tekerlerinde de bana inanması ilanları. Del bilgisini hangi Corolla tabi oluyor şu an bu bilmiyorum. Okey yukarıda tehlik bayağı tehlikeli bir virajda ee, şey yaptılar, işaret koydular. Merhaba memur bey. Çok sıradan bir gün ha Sanferru'da. Oho, tehlikeler, çok tehlikeler. Müthiş tehlikeler. Bu arabanın sahibi kimse veya kim hangi mekanik ta tamir edecekse bana küfür Sağlam. Oo, çok çekici bir teklif ama o om. bilinçsizce yaptım. Bilinçsizce yaptım yani bu hareketi. Çok çekici bir teklif deyip teklifin çekiciliğini şey yaptım ve kamyon birlerini ezdi az önce. Bayağı öldürdü, duyduk. Kemiklerin kırılışını duyduk. Of. Evet, devam devam. Aa bitiş çizgisiz. Hadi be biraz daha devam ederdik. Yes, bir 10.000 dolarda 300.000 dolara yaklaşıyoruz. Bugün tamamlarız gibi 300.000 dolara. Tamam. Okay. O, oh, Count Endurance. Bakalım bu neymiş? O, oh, bu arabalarla, okey. Bu arabalarla offroad yarısı gibi bir şey mi yapacağız, ne yapacağız? Salakların yarısı elendi, ben de elendim şu an. Toparlayacağız, toparlayacağız, toparlayacağız, toparlayacağız, toparlayacağız. Merak etmeyin, şu an dördüncüyüm. Önümde sadece üç araba var ve bu polisler çarpmadı. çarpmadı, çarpmadı, kesinlikle çarpmadı. Üçüncüyüm. Önümüzde üç araba var. Halledeceğimize inanıyorum. Önümüzde sadece iki araba var ve birini gördüm şu an. Önümüzde sadece bir araba var. Onu göremiyorum. Azıcık endişe verici. Araba zaten haşet oldu şu an. O yüzden biraz endişelemiyor değilim. Buraları gördük. Buraları bazı görevlerden gördük. Yaraba araba nerede abi? Hayır yok ben birinciyim lan önümde sadece bir araba varmış okey Tamam ben birinciyim diğer arabayı arıyorum bu şekilde yarışı bitirsem çok komik olurdu Okey bu daha da heyecanlıyım şu an yani Bak o bile oraya buraya çarpıyor ben de çarpıyorum şu an Az önce Cici dedi ki melez çiftleşme seni aptallaştırıyor ha. Ben hiç beklemiyordum bu lafı. Hazırlıksız yakalandım. Daha önce duymuşumdur. Çoğu defa duymuşumdur ama hiç şöyle bir dinlemedim yani. Oturup dinlemedim acaba ne diyor diye. Birilerinin çarptığını. Belki buraya özgü söylüyordur bunu. Belki şehirde farklı konuşuyordur. Ee, çünkü biraz daha kırsal kesim olduğu için. Amerika'nın rednecklerinin falan biraz da toplandığı bir yer. Ee, o yüzden bu... Meles çiftleşme diyelim. Daha bir yaygın fenomen. Daha yaygın bir fenomen. Fenomen eklemeseydim oraya biraz e, fazla, aşırı konuşmuş olabilirdim. Ama tutu aletleri çıkabilirdim. O da azıcık minik, korkutucu bir durum. Abi şu an İnanılmaz. çok keyifliymiş burada yarışmakta ya. Bu oyunun yarışları çok keyifliymiş ya. Keşke daha önceden de yapsaydım. Ama şu an... Ben bu seriden gerçekten çok keyif alıyorum ya. Ben bu seriden çok keyif alıyorum ve... E, Vice'de %100'e başlayacağımız zaman içinde gerçekten çok heyecanlanıyorum. Hoş daha %33 oyunun bekliyor yani. Daha var yani. Yapacağımız görevler daha da var. Daha bekliyor. Daha bitmedi seri. Ama şeyin hazırlıklarını yapıyorum yavaş yavaş Vice'li %100 bitirme sıfırlama ve GTA 5 de olacak onun yanında %100 bitirme sınav. onun hazırlıklarını yapıyorum onlar için de çok heyecanlıyım çünkü hiçbir fikrim yok onlar nasıl olacak Vice'li biraz daha kısa sürer bundan GTA 5 belki bir tık daha uzun sürebilir emin değilim görevleri biraz daha rafin olur diye düşünüyorum ama hepsini yapacağız hepsini yapacağız Güzel güzel yapacağız. Olacak. Normalde bir oylamayı yapmıştık. Bir ihtimalle görüp oy vermişsinizdir ona ama. Orada Vice daha önde gibiydi. O biraz şey gibiydi. %50 civarlarında Vice'i kesinlikle %60'ı aşmıyor. Ee, %20 ve %30 civarlarında GTA 5. O da kesinlikle %40'a gelmiyor yani. %10-15'te başka bir oyun yapalım. San Andreas yerine idi. Bu... Ee, Tam böyle <gülüyor> geçmiş zamanların e, seçim sonuçları falan öyle bir, bu kanalda da yapacağımız tek, siyasete dokunduğumuz tek cümle budur yani bu kadar. Ama o şeyden karanat başka bir oyunu oynayacağız yine, başka oyunları oynayacağız merak etmeyin. Başka oyunları oynamayı bırakmayacağız, yeni oyunları sürekli sürekli deneyeceğiz, başka seyirler yapacağız, yeni içerikler, farklı içerikler çıkarmaya çalışacağım hep. Ee, ama yani Saneridas'ın yerine konulacak oyun Vice'di ve GTA 5'tir. Ee, ondan sonra... Aaa hayır! Boş ver. Tamam. Okey. Yapabiliriz. Bunu yaparız. Yaparız. Yaparız bebeğim. Yaparız. Yaparız. Yes! Yaptık! Arkamdan... Rakiplerim gelmiyor. Yaptık. Sarım yaklaşıyoruz giderek şey, değil mi? Sarım orası bitiş çizgisi. Yok sonraki bitiş çizgisi de olur. Ondan sonra gelen şey de bitiş çizgisi de olur. Çünkü San dayandık artık. Bütün yarışın olayı San kıyısından çıkıp... ...kırsal kesime yönelip, kırsal kesim diye yarışın büyük bölümünü tam aynen bitti. Beş oh. dakika sürdü yarış. 10.000 dolarda buradan aldık. 4 Bike Danger. Hadi bakalım motor yarışı. Motor yeteneklerimin çok güçlendiğini söylemiş miydim? Uzun süredir motorculuk yapıyorum. Bunu yapmıyorum. Okay. Bu yarışı önceki gibi toparlayamayacak olabiliriz. Ama deneyeceğiz demit deneyeceğiz, yapacağız. Çünkü ben pesedem birisi değilim. Sadece neler yapabileceğimi görmek istiyorum. Bütün, bütün rakiplerim şu an. Oh boy. Ben buradan geçeceğim ve ikinciyim. Birinciyim şu an. Oo, bunu sürdürebilirsek o kadar harika olur ki. Al şunu, ha. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Bro sana kaptırmam. Dostum sana kaptırmam ben onu. Sen oradan geç ben buradan geçeyim ha. Off. Heyecanlı. Heyecan. Hayret araba. çok zor şu an. Motor inanılmaz zor şu an. CJ hızlı sür şunu. Arkamızdan geliyorlar CJ. Yani şu oyun sırasında yarışları döndürebildiğim yere inanılmaz gerçekten. Onu da yaptık bunu da yaptık ha. Oradan da döndürdük bunları. Ohh, kazanıyorum ya. Kazanıyorum ya. Kazanıyorum Kazanıyorum. kazandım Selam. Memur efendi selam. Memur efendi deyince sanki böyle bir <gülüyor> tavır koyuyormuşum gibi böyle sanres memuruna. Hoş sanres'in memurlarına tavır koyabilirim gayet şey bu. bunu yaptık. Ve böyle her şeyi tamamlamış olduk. Evet. Evet. İşte bu bir başarıdır. Video çok uzadı ama bu bir başarı. Şunu toplayayım. 5630 dolar nasıl biriktir o? O 2000 dolarını toplamıştım ben zaten. Yarışların kendisi mi uzun sürdü acaba? Belki de yarışlar böyle e, zamanda atlayışlar yapıyoruz dur yarışları yaparken. Neyse her türlü yaptık. Daha Los Santos yarışları var bu arada onları yapmadık. Onları da yapacağız. Silasyon Turası'daki hava yarışlarını da yapacağız. Burada gösteriyor mu? Aynen. Aa bak. 4 Bike Danger diye gösteriyor. Nerelere gittiğimizi gösteriyor. Şimdi okey. Şeye dönme zamanı. Las Venturas'a. Las Venturas değil de bir çöle dönme zamanı. Çünkü orada bizim beynimizi uçurması gerekiyor. Biz de tam olarak bunu bekleyeceğiz. Trout'un beynimizi uçurmasını bekleyeceğiz. Merhabalar memur bey. Legal işler yapmaya gidiyorum, izninizle. Ye hey bebeğim evet. Oraya kadar atlayamadık ama olsun. Ben bir suççum ya. Kırtlan mahvoldu ya. Motor bisiklet tecrübesini sürekli artması güzel bir şey çünkü motor okuluna gideceğiz biz iki üç, o yar tül artacak da. E, Las Venturas iki tane e, stadyum var. E, bir tane stadyum var galiba eminsam. E, stadyumun iki etkinliği var. İkisi de motorları kapsıyor. Tam olarak bunlar nedir? Ee, ne yapacağız? Ne işe yarayacak? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. A, 10! Los Santos'taki e, araba yarışını da yapmadık biz daha. Onu da yapacağız daha. Yani umarım şeyimiz yetiyordur şu an. Ee, Los Santos yarışları için... Ha, dur buradan gitmeyeceğiz. Şey Lasyon turası dönmüyoruz. Las Venturas Okay, buradan da gidebilirsin. Ee, orada iki, bir tane stadyum var, orada iki tane motor etkinliği var. Ee, motor etkinliklerin birisi puan toplama bazlı. Bir diğeri tam neydi ne değildi hatırlamıyorum bunu. Belki yarıştır, belki başka bir şeydir. Ee, belki de blood gibi bir şeydir veya hot ring gibi bir şeydir. Ee, yapacağız, bir şekilde yapacağız. Los Santos'daki stadyum etkinliğini yaptığımızı hatırlamıyorum, sanırım yapmadık. Ama yapacağız. burada hiç şey yapmayalım. <gülüyor> Askeriye baştan yakalanmadan ilerleyelim de. Peşimize düş, baştan düşmelerini istemiyorum yani o küçük travmatik bir şey ama başardık yani Patriot'u şey götürmeyi başardık. O konuda mutluyum. Ee, sa satmayı sattmayı başardık. <gülüyor> Biraz da uğraşırız diye düşünüyordum. Biraz zor sürdü mem <gülüyor> o memur bey. <gülüyor> bizi askeriyen araçlarını satmak konusunda konuşmadık kesinlikle memur bey. Okay, şuraya bir seviyelim. Trut bizi uçursun. Gelmenin tam anlamıyla. Hadi bakalım. İki tane chopper koyduk içeri böylece. Bir tane de <gülüyor> İçeride iki çöpür, bir motor, bir de şey var. Ee, polis arabası var. Hadi bakalım, trut. Şunu alabiliyor mu? Alayım ha, bunda gideyim var. Amacsızca bir şey buluyorum. uçakların hala ışıkları yanıyor, inanılmaz ya. Yani. Gringo. Umarım video boyunca her şey oke'dir. The new şu. can't fight for <gülüyor> You better do it. O oh, sen bence iyi uçuyorsun. trut uçmayı biliyorsun sen. Sen çok iyi uçuyorsun abi, deneyimlisin oh, bu konuda. Yeah? I don't Ne diyorsun oğlum? Yapitan PlayStation çalışacağız o zaman. PlayStation 5 çalışacağız. Let's go, bro. Acaba karazı nasıl etkiliyor? Jetpack da olun hızlandırıyor mu yavaşlatıyor mu? Hiç bilmiyorum. 3000 mermimiz var abi. 3000 mermimiz var. Tamam, ben bunu burada bırakacağım ya. MP5 yani burada bırakacağım diyeyim. Aslında yok. Uzi'ye bir ya yer, bir yerden MP5 bulsam güzel. Ne kadar verimli bir bölüm oldu ya. 3000 mermi aldık Uzi'ye. Şeye kaç aldık kaçı bilmiyorum. MP M4'ün kaç mermisi var şu an bilmiyorum. 1000'e yakındır herhalde. 1000 bin, bin, bin olabilir şu an evet. Tren görevlerini de yapacağız bu arada. Tren görevi de var. Bir ara ya metro treni kullanıyormuş gibi. Tank! Çalmamızı istemedikleri şey oymuş. Hocam. Hocam olmaz öyle. Bu boşmuş. Ya böyle olmaz bu ya. Çok canımız azalıyor şu an. Ha, böyle dikkat daha dikkatli olarak gidersek. Hayır hayır hayır hayır. hayır. Bunlar MP5 kullanıyor ve tank kullansalar gittik herhalde. Ha cun cun cun diye ses çıkarıyor. Bak ilan maz. hocam. Sen hikayeni anlat. CJ anlat. CJ CJ Amerikan ordusunun devren CJ anlatacaksın sen. Amerikan ordusundan ee... <gülüyor> Black Project ismi bir cihazı çalan, bu kadar önemli bir cihazı çalan CJ anlatacaksın. Amerikan ordusunun elinden. Ee... Selam, merhabalar memur bey, <gülüyor> izin izleme, uçacağım uçucam biraz. Amerika Oros'un uzaylı, bilmem bir şeylerini çalan, sıvılarını çalan CJ'nin atacak. Ne, neredesin? Hah, burada. Merhabalar, Truth. Umarım ölmezsin çünkü... ...bir şeyler yanımızda şu an, polisler yanımızda. Bu sorun değil mi Truth, polislerin yanımızda olması? Değil. Değilmiş. Bir şey var. Merhabalar memur bey. Biz de uzaylı sırasını konuşuyorduk şu an. Askerlerini çaldım, biliyorsun. Yani her zaman kişiler. Lasyon, Trutus burası. Bak bak, Trutun gölgesi yok ama Green gölgesi var yerde görüyor musun? Trutun vanını istiyorum ben ya. Onu kullanabilmek istiyorum. Ben. Keşke bir yerlerde bulunabilse oyun içinde. Devreming, a burayı bitirdik. Güzel, harika, güzel. Burayı da aldık. Her yerde işimiz oldu lan. 55, 60, 65, 70, 75, 80 çok hızlı. Sen ne iş? Oo 20 bin dolar. 100. Hayır onu gösterirken o kadar hızlı mı Gösterirken yapmış 100 doları da kaparım. Cebeye koyarım. Şuradan da sevlerim. Çünkü sevdiğim gerekiyor. Çünkü canım yok. Evet. Değerli hafifalarım, değerli dostlarım. Ee, şöyle bir bakalım. Son durumumuza ne? Oyun durumu. %69'a çıkmışız. %70'lere dayandık. Sadece %40'ı falan kaldı geriye. He he hey, matematik. Hesap. Evet. Şöyle yeni işletmemizin manzarasıyla sizi, size veda edeyim. Bu videoda çok teşekkür ederim. Cj ve bana katıldığınız için. Aşağıda bir takım linkler mevcut. Oralara bakabilirsiniz. Like'larınız ve yorumlarınız bir kez daha dünyama aydınlatıyor. Onun için yine çok teşekkür ederim. Ee, Sonraki defaya görüşmek üzere balık kokuyor galiba şu an. <gülüyor> Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, keyifli, mutlu kalmanız dileğiyle. Bay bay.